Tüptorokostomi. Öncelikle kelimelerden bahsetmek lazım. E, tüp nedir? Tüp, kateter veya de dediğimiz e, bu gördüğünüz aletlerdir. E, hastanın göğüs kafesindeki sıvıyı veya havayı boşaltmak için kullanırız. Bu kıvrık diren. Bunlar da düz diren. E, buradaki delikler tek delik tıkanmasın diye çoklu yapılmıştır. E, son Buradaki çizgi radyo opaktır filmde gözükmek için ve son e, delik çizgiyle belirtilmiştir ki son deliğin arslanın içinde olup olmadığını kontrol edebilelim filmlerde diye. E, tüp dediğimiz zaman şişe akla gelmesin. Şişeye şişe diyoruz. Tüp dediğimiz kateter veya diren dediğimiz e, bu kısımdır. Yani hastanın tüpü değişti değil, hastanın şişesi değişir genelde serviste. Burada gördüğünüz 2 litrelik bir şişe, burada gördüğünüz 700 mililitrelik bir şişe, daha çok çocuklarda kullandığımız bir şişe. Torakostomi kelimesi de e, toraksı ağız açılması gibi, yani Latinceden gelmiş bir şeydir. Tüp torakostomi de tüple toraksı açılan bir ağızdan işte, tüp takılmasıdır, özetle. Nerelerde kullanılır? Pneumotorax da kullanırız, plevral efüzyonlarda kullanılırız, hemotoraks gibi, şirotorax gibi, ampiem gibi. Bunlara çok hızlıca, kabaca değineceğim ama esas tabii bizim için önemli olan postop kullanma alanımız. Pneumotorax nedir? Akciğer zarları arasında hava olmasıdır. Çok sembolik bir çizimle şurada hava olduğunu düşünürseniz bunun adı Pneumotorax'dır. E, radyolojik görüntüsü böyledir. Bakın e, hava daha siyah gözükür. Akciğer daha böyle damarlı bir yerdir. Tomografi görüntüsü böyledir. Şurada gördüğünüz sönmüş akciğerdir. Bakın burada biraz daha siyah görüyorsunuz. E, burada burada bir şey yok. Bu çizgi hastanın memesidir. Burada pneumotorax yok. Pneumotorax burada. E, bakın daha siyah. Filmlerde tanımaya yardımcıdır. Ama sizin için çok önemli değil motoraksın tedavisi çok kabaca tüp takmadığımız zaman çok minimal pinamotorax'ları maske ile oksijen veririz 2-3 dakika dakikada. Ve aralıklı olarak belli zaman aralıklarında akciğer filmi çekip ilerle ilerlemediğini görürüz. E, tüp gerektiği zaman yani hava arttığı zaman veya azalmayacağına inandığımız zaman e, tüp takarız ve kabalı su altı direnci yaparız. Bazılarında da tekrarlayan ataklarda ve bazı değişik indikasyonlarda veya uzamış hava kaçaklarında da ameliyatla, torakoskopik olarak oraya girip pneumotoraxı sebep olan Bülü, veç ili çıkarırız. Çok önemli değil. Ama e, takipte neye dikkat etmek lazım? Eğer tüp takılmamış pneumotoraxlı bir hastayı servise takip ediyorsak e, bu hastanın solunum seslerinde azalma, nefes darlığında artma, saturasyon değerinin düşmesi e, bizi alarme edebilir artması artmasıyla ilgili. Tabii ki akciğer filmi tekrarlanacaktır bu şikayetler olduğu zaman akciğer grafisinde pneumothorax artıyorsa doktora haber vermek gerekli olabilir. Eğer hastanın böyle bir hastayı serviste takip ediyorsak nefes darlığı artıyorsa ve saturasyon değerleri düşüyorsa ve o an doktora ulaşamıyorsanız hızlıca portable grafi çektirebilirsiniz çünkü. Doktor da olsa, yani doktor gelse de ilk görmek isteyeceği şey filmdir. Tüp takılmış hastalarda nasıl takip ediyoruz pneumotorakslı hastaları? Şişeden hava atışı var mı? Önemli olan bu. Şişeden hava atışı olmuyorsa bu iyileştiği anlamına da gelebilir. Havanın atı çıkamadığı anlamına da gelebilir. O yüzden diren hortumun kıvrılıp kıvrılmadığına bakmak lazım. Hasta üstüne mi yatmış? veya klemplenmiş mi, herhangi bir sıkıntı olup olmadığına sistemde kontrol etmek lazım. Hasta transport sırasında bir parçası ayrılabilir veya çıkabilir. Direnin ucunu buraya takıyoruz biliyorsunuz. Burada bir kapağı var. Bütün sistemin bütün lük içerisinde olması gerekiyor. Hastanın cilt altı anfizemi var mı, büyüyor mu? Cilt altı anfizemi dokunduğunuz zaman hastanın cildinde... Hışırtı olur. Minik e, hava baloncukları vardır. E, eğer hasta pneumothorax ve hava atışı yoksa ama akciğerden hava kaçmaya devam ediyorsa şişeye gelemeyen hava hastanın cilt altına kaçar. E, bu da hastanın direninin klempli olduğuna veya çalışmadığına işaret eden bir bulgu olabilir çoğu zaman. Çok nadiren de. Hastanın direninden hava atışı olmasına rağmen de cilt altı amfizemi olabilir. Bu direnin oradaki havayı direne etme yetmediği anlamına gelebilir. Bu, bu hastalarda genellikle ikinci direni takarız. E, uzamış hava kaçağı olan hastalarda dikkat etmişsinizdir. bazı hastaları hemlih varfle eve yolluyoruz. Bu nedir? E, bu bir varftir. Şurada bir eldiven benzeri kauçuk bir madde var. Bu şuna sebep oluyor. Bu taraf hasta tarafı. Bu taraf şişe tarafı veya torba tarafı. E, hasta öksürdüğü zaman buradan hava çıkıyor ve sıvı buradan şişeye veya torbaya gidiyor. E, fakat dışarıdaki hava e, içeri girmesini bu valf engelliyor. E, bunu nerede kullanıyoruz? Bunu uzamış hava kaçağı olan hastaları artık hastanede durmasına gerek olmayacak, eve gidebilecek hastaları e, güvenli bir şekilde yani diren bakımını daha rahat yapabilmeleri için Tak, tak, taktığımız zaman, yani hastalara eve göndereceğimiz zaman takıyoruz. Bunu da genelde ucuna şişe takmıyoruz, torba takıyoruz. Bunun da sebebi şişe zaten içeri hava kaçmasın diye oluşturulmuş bir düzenek. Bunu da zaten içeri hava kaçma engellenmiş durumda olduğu için torbaya bağlıyoruz. Genelde torbanın üst kısmına bir delik deliyoruz ki hastadan gelen hava torbayı şişirip patlatmasın. E, torbayı deldiğimiz için de idrar torbası gibi kullanıyoruz genelde. Torbayı deldiğimiz için de onda ayrıca bir torbaya alıyoruz. Zaten uygulamalarda görmüşsünüzdür. Bunun da sebebi budur. E, plevral efüzyon takibinde e, hemotoraks, yani hastanın e, plevral boşluğunda kan olması, ampiem veya şilotoraks, ampiem e, enfektif materyal olması, şilotoraks da ductus e, torosikus'tan gelen şilöz mayinin birikmesidir. Genelde hepsinin bakımı kabaca aynıdır ama tabii şimdi onları bir ayırt etmek için göstermek lazım. Hemotoraks genelde böyle olur e, rengi, daha bordodur. Bu hemotoraks değildir, bu serohemorajik bir mahidir. Çok özetle yani bir litrelik bir sıvıya bir damla eritrosit süspansiyonunu damlatsanız bu rengi alabilir. Bunu hemorajik demek doğru değil. E, serohemorajiktir, çok az eritrosit vardır içinde. Evet. Ampiyem daha kahverengi gibi görünümlüdür. Bu ampiyemin en ileri safhasıdır. Ampiyem püydür aslında. Mikrobiyal atıkların sonucu oluşturduğu mikrobiyal atıklardır. Çok kötü kokar kimi zaman. Şilotoraks daha boza gibidir. Drenajı çok olur. Daha kıvamsızdır. Ampiyem daha sümüksü ve yapışkandır. Bu bildiğiniz boza gibi. Yani boza, rengi boza gibidir ama kıvamı süt gibidir gelir günlük 1000 2000 şeklinde gelebilir. Endişe edecek bir şey değildir. Yani tedavisi konservatiftir. Eee hasta takibinde hemotoraks da bir ayrı bir önem arz ediyor. Çünkü hastanın fazla kan yani kanama sonucu olduğu için hayati tehlike arz edebilir. Yakın direnç takibi yapmak lazım bu hastalarda. Yani hemotorakslı bir hasta yatırdığımız zaman örneğin acilden travmalı bir hasta Drenaj takibi daha yakından yapmak lazım. İlk dreni koyduğumuz zaman 1500 geliyorsa veya koyduktan sonra her saat debisi saatlik 200'ün üstünde ise bu aslında belki torakotomi açıp kanayan yeri aktif kanayan yeri tamir etmek gerekebilir. Şilotoraks, AMPN ve diğer efüzyonları takipte günlük drenaj takibi yeterlidir. Postop hasta takibi yani serviste takip ettiğimiz genel hasta popülasyonunu çok özetlemek gerekirse ilk 48 saat hemotoraks takibi gibi yapmak lazım. Kanama riskinin olduğu zamandır. Genelde postop birinci gün kanama sulandırıcı da başladığımız için ilk 48 saat kanama açısından alarme olduğumuz zamanlardır. Onun dışında risk yok değildir tabii ama ilk 48 saat daha yüksektir. Hava atışı olduğu müddetçe de pinomotoraks gibi takip etmek lazım. Hava atışı varsa... E, takip etmek, hava atışı durduysa iyileştiği için mi veya hava atamadığı için mi olduğunu e, dikkat etmek gerekebilir. E, bazen biliyorsunuz medela bağlıyoruz hastalara. Medela e, kontrolü negatif aspirasyon sistemidir. E, bu e, duvardan veya aspiratörle çektiğimiz aspirasyon sistemi gibi ölümüne çekmez, daha kontrollüdür. E, hastanın dişi patlatmaz. Bunun bir ekranı vardır. Ekranda yukarıda gördüğünüz genelde biz de eksi 20 kullanırız. Eksi 20 santimetre su basıncıyla bir negatif basınç uygularız toraks içine. Aşağıda gösteren de gösterdiği de dakikada çıkan mililitre hava miktarıdır. Bu hasta da örnekte 255 mililitre az değil baya çok. Bu gittikçe iyileşir. Buradaki düğmeye basarak bu grafiğe geçersiniz ve bu grafikte gün yani burada saatler son 24 saatteki hava atış miktarını grafiksel olarak görebilirsiniz. Bu çizgide çektiğimiz basıncı yani 20 santim suyu göstermektedir. Bunun 20 santim suyu değiştirmek için çeşitli ayarları var ama şu an için çok önemli değil. Sonuç itibariyle burada hastanın... Kaça, hava, e, hava kaçağı miktarını görebilmemiz için ve içeride ekspansi olamayan Akşehir'i ekspansi edebilmek için uygula, uyguladığımız negatif aspirasyon sistemi. E, çok kabasını söyledim ama genel tüptorakostomik takibine neye dikkat etmek lazım? Tüplü bir hastada çok özetle neye dikkat etmek lazım? Öncelikle hastadan diren çıktığı yerden itibaren şişeye kadar bir bütünlük olması gerekir. Yani hasta üstüne yatmış olabilir, diren bu yüzden kıvrılmış olabilir. Üstüne bazen hastanın kolunun altına yastık koyuyoruz yastığın altına altında göremiyoruz direni. Ee, dediğim gibi krempi olmuş olabilir katlandığı için. Veya direnle şişeyi bağlayan hortum kısmının arasında bir kapak vardır biliyorsunuz, anjiyokat kapağı gibi. O çıkmış olabilir, onun çıkması hastanın akciğerine hava kaçmasına sebep olabilir. Ee, şişede de aynı şekilde bazen çatlak olabilir veya üst deliği açık kalması gerekiyor, üst deliği kapanmış olabilir. Şişedeki bütünlüğün bozan her şey hastanın akciğerini hava kaçmasıyla sonuçlanabilir. Bu tabi enfeksiyon riskini de arttırır. Şişede her zaman en az 200 mililitre sıvı bulundurmak lazım. Normalde şişenin içinde içine inen bir boru var biliyorsunuz. O normalde sıfır seviyesine kadar iner ama hasta yürürken şişeyi salladığı zaman o içine hava kaçmasına sebep olabilir. O yüzden biz daha güvenli bir sınır olan 200 mililitreyi tercih ediyoruz. E, hastada bir sorun olduğunda takipte yani bir nefes darlığı gelişti veya göğüs ağrısı gelişti e, tabi ameliyatla ilgili bir şey de olabilir ama direnle ilgili bir şey olmadığını sonuçta hastayı her zaman en yakın sizsiniz ve en yakın siz takip ediyorsunuz. E, gecenin bir saati olabilir, biz hastanede olmayabiliriz. İlk kontrol etmeniz gereken e, hastanın Direniyle ilgili problemler. Örneğin diren çıkmış mı? Yani takılı mı? Eğer diren çıkmışsa acil olarak doktor haber vermekte fayda var. Burada diren eğer çıkmışsa deliği kapatmak mantıklı olabilir. En azından bir gazlı bezle içeri hava girmesini önlemek amacıyla. Çok nadir indikasyonlarda tansiyon pinomotorax gibi acilden yatırdığımız bazı hastalarda deliği kapatmak riskli olabilir ama... Çok kaba tabirle eğer postop bir hastanın direni çıkmışsa bir yere takılıp olabilir, hasta çekmiş olabilir, yakana çekmiş olabilir, herhangi bir şey olabilir. Deli pansumanla kapatıp veya furosinle kapatıp acil olarak doktora haber vermekte fayda var. Diren ve şişenin bağlantısı ayrılmış olabilir. Ayrılmışsa böyle bir şey görüyorsanız hemen takabilirsiniz. Hiçbir zarar gelmez hastaya. Yani pneumotorax'ın zaten tedavisi tüptür. Tüpün tekrar bağlantıyı sağladığınız zaman hasta toparlayacaktır. Bazen e, bir sıkı bağlayamadığımız için veya bir yere yine takıldığı için diren çıkmasa da deliği dışarı gelebilir. E, o yüzden hastanın kolunun altındaki yastıkları, yorganları çekip dışarıda delik olup olmadığına bakmak lazım. Genelde direnlerin üstünde santimleri yazar. Örneğin direni aslanın konu kaldırıp direne baktığınız zaman 12, 10 gibi bir seviye görüyorsanız daha 10 santim içeride payı var demektir. İçiniz rahat edebilir. Eğer dışarıda delik varsa deliği flasterle kapatıp içeri hava girmesini engellemek gerekir. Yine bu öyle bir şey olduğu zaman doktora haber vermekte fayda var. Direnin şişeye bağlantısında biliyorsunuz kapak var. Kapak açılmış mı diye bakmak lazım. Bazen farkında olmadan o kapağı açabiliyor. Yani açabiliyor hasta yakınları. Veya transport sırasında sıkıntı olabiliyor. Kapağı, diren, kapağı kapatmanızda fayda var. Yere düşmüş kapak yerine bir anjiyokat kapağı kullanabilirsiniz. Şişe çatlamış mı? E, bu dün başımıza geldi bir hastamızda. Şişe düşmüş veya kapı çatmış tam hatırlamıyorum. Şişede bir çatlak oluşmuş. Arkadaşlar hızlıca onu bantlamışlar. Aslında böyle yapmamak lazım. Şişeyi değiştirmekte fayda var. Ee, yani elimizde şişe var. Öyle bir sıkıntımız yok. Hani bantlama çok ilkel bir yöntem. hani ile kapatmak. Acil olarak yardımcı olabilir ama hani öyle hasta takibi sıkıntılı olabilir. Şişede bir problem varsa şişeyi gönül rahatıyla değiştirebilirsiniz. içine 200 mililitre seviyesine kadar SF koyup hemen yeni bir şişeli değiştirebilirsiniz. Bir sıkıntı olmaz. Şişenin kapağını bazen hasta yakınları açık kalmış bu deyip kapatırlar. Ee, ona dikkat etmek lazım. Yani siz açık olduğuna emin olabilirsiniz ama o sonradan kapanmış olabilir. Çok başımıza gelmiştir. Şişenin kapağı her zaman açık olacak ki hastanın dışarı atabilmek istediği hava dışarı çıkabilsin. Yoksa basınçta çıkamaz. Şişede sıvı var mı? Bazen bu sıvı dökülür. Aslında e, okka sistemi gibidir. Dökülmesi biraz imkansızdır ama e, bazen içindeki sıvıyı alırken veya aspir ederken fazla aspir edilmiş olabilir. Eğer şişede sıvı yoksa veya azalmışsa, e, 200 ml'nin altındaysa arttırmakta fayda var. E, asla yapılmaması gereken bir iki şey var çok genel olarak. Direni yanlış bir uygulama. Neden? Çünkü hava atışının önüne blok koymuş olursunuz ve hastanın cilt altı anfize veya pneumotoraxın artmasına sebep olabilirsiniz. Pneumotorax olmayan bir hasta olsa bile direnk klemplemeye gerek yok. Ee, hasta transportunda direnk klemplegir gibi bir algı vardı genelde. Benim çalıştığım her yerde. O algıyı yıkmak çok zor ama direnk klemplegir çok yanlıştır. Ee, sadece şişeyi diren giriş seviyesinin üstünde tutmazsanız bu yeterlidir. Yani hastayı örneğin diyelim ki yatakta sağdan sola dönecek veya kalkacak hasta, yürüyecek. O zaman çok önemli değil birkaç saniyeliğine hastanın, şişenin diren seviyesinin üstünden geçmesi ama hastayı transport edeceğiniz zaman yatırdığınız örneğin direnli bir hasta, direni yatağa koymayın örneğin ya da onu serum maskısına asmayın veya elinizde tutmayın. Onu hep yatağın alt tarafına bağlamakta fayda var kremplemeye gerek yok dediğim gibi direni çalışır halde transport etmek çok önemli çok kaba bir şey olarak yani daha iyisi yapılabilecekse ilkel yöntemler çözüm üretmeye gerek yok yani şişeyi değiştirmek gibi elimizde şişe varsa şişeyi değiştiririz veya direni, kapağın bir yani yırtıldıysa bir yerde yani öyle iptidai ilkel çözümler bulmak yerine e, yenisiyle değiştirmekte fayda vardır her zaman hastayı riske atmamak açısından. Bir de bazen unutulduğu için hatırlatmakta fayda görüyorum. Direnli takip eden hastalara genelde film isteriz, çok nadiren istemeyiz. Bu hastalara film çekilmesi bazen unutuluyor. Sabahları ekiş hem hastaya zahmet oluyor hem de eğer ameliyata gireceksek gecikmemize sebep oluyor. Bunu hatırlatmak istedim. İyi çalışmalar dilerim.